TV ailesinin muhteşem takipçileri. Bugün sizlerle eğlenceli mi eğlenceli, komik mi komik muhteşem bir video ile daha karşınızdayız. Yaramazlık profesörünü çok beğendiniz, çok sevdiniz, severek izlediniz ve biz ikinci bölümünü çekmeye karar verdik. Evet, sebebimle ve Güzel bir şey mi içecek mi? Evet. Evet. Ee, şeker olmasaydı çaya biz ne koyabilirdik? Şeker. Ama şeker yok. Başka ne koyabilir çaya? Evet. Helal. Yeşil sarı dur demek Kırmızı hazırlık demek Yeşil geç demek Yeşil geç demek ha, hazır. Sarı, hazır. hazır ol demek, hazır, demek. Kırmızı, kırmızı demek. dur demek. demek Ve süper cevaplarla hızlı bir şekilde Programımıza devam ediyoruz arkadaşlar Evet Masa Efendim? Bu odanın dolusu çocuk olmuş olsa Her yerde çocuk var Durum. İnsanlar neden mutlu olurlar? mutlu olurlar? Müzik çalarsak mı mutlu olurlar? Evet, evet arkadaşlar insanlar Müzik dinleyince mutlu oluyorlar yoksa çalınca mı? Çalınca Çalınca mutlu oluyorlar. sadece dinlemek yetmiyor çalınca. O yüzden, o yüzden konuşamıyorlar. O yüzden biberon içiyorlar. Biberon içiyorlar. Evet. Bebekler konuşamazlar. Onlar zamanla büyüdükçe konuşmayı öğreniyorlar. Şimdi sadece biberonla suç içiyorlar. Değil mi Masal? Ama! Masal. Annen. Baban. Nasıl atıyorlar? Önce babanı yap. <gülüyor> nasıl kahkahatıyor? Nasıl gülüyor, gülüyor baba? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <gülüyor> evet böyle gülüyor işte. <gülüyor> Babamız böyle gülüyor. Aferin <gülüyor> Züme. Peki tamam. Çok klişe bir soruya geliyorum sana. Sence? Annen mi komik? Baban mı komik? Annen Anne annen mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve beklenme. Bir cevap arkadaşlar. Masal'ın evet sorduğum soru annen mi komik? Baban mı komikti? Masal anneannem komik cevabını verdi. Masal'a alkış. Anneannesini <gülüyor> daha komik buluyor Masal. Evet biz komik değiliz. Onu çok seviyorum diyor. Anneanneye bay bay o zaman. Bizi izlemeye devam et anneanne. Peki Masal'cım annenle babanla beraber neler yapmayı seviyorsun? Bir ara. Aktivite olarak annenle babamla zaman geçiriyorsun ya neler yapmayı seviyorsun? yapılmış bir evde mi yaşamak isterdin? Çikolata. Çikolata diyor. Neden? Ay yıkanımı çok seviyorum. Matal çikolatayı çok seviyor. Sıkıldığın zamanlarda yiyecek misin? Evet. E sonra ne olacak beni? Yavruyu da parakalı. Ev yıkıldı. Duvarları hep yedin. Evet. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ay, ama güneşten erir zaten. Biz kışın yasa kadar o evi yiyip bitirelim. Tamam mı? Tamam. Süpersin masa. Çok teşekkür ediyorum sana bu cevapları için. Niloya. Hoşçakalın yapın. Babaya hoşçakalın yapın. Hoşçakalın. Hoşçakalın hadi. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça